My Life Koçluk Merkezi sunar. Onun adında yanlış yapmadan paragraf soruları çözmenin yolları nelerdir? Günlük yaşantımızda okumanın önemi, bilginin önemi kaçınılmaz. Bir de sınav dönemleri ve sınava hazırlanan öğrenciler var. Onlar okulamanın önemi olsun olmasın onlarca kitap, binlerce sayfa okuyor ve sınavlara giriyorlar. Bu sınavlarda Özellikle son sisteminde yapılan değişiklikle beraber paragraf sorunun değeri ve önemi bir hayli artmış durumda. Bu yüzden sınavlarda 10-12 soruda karşımıza çıkan paragraf sorularına nasıl çözmeliyiz detaylarını aşağıda bulabilirsiniz. Soru kökünden başlamak. Bir işi yaparken hangi amaçla yaptığımızı biliyorsak onu yapmak kolaylaşır. Bu yüzden önce soru kökünü okursanız paragrafı okurken otomatik olarak beyin onu anlamaya ve çözmeye yönelik okuyacaktır. Şıklara göz atmak. Hatta paragrafa okumadan önce şıkları hızlıca göz atarsanız paragrafta size neyin anlatıldığını ve sizden ne istendiğini çok daha kolay anlayabilirsiniz. Bu bizim zihnimizde oluşan paragraf hangi konudan bahsediyor sorusunun bulunmasını sağlayacaktır. Soru kökünü okuduktan sonra sadece şıkları göz atıyoruz. Sizden isteneni iyi anlayın. Soru kökünü ve sizden isteneni mutlaka iyi anlayın. Bazen paragraf kökünde yapılmamıştır. Denilmemiştir gibi olumsuz ifadeler yer alır. Bunlara dikkat edin. Alt şıkları sözcükleri dikkatli okuyun. Yani soru bizden ne istiyor, neden ben bu paragrafı okuyorum sorusunu bulmak ilk yapılması gerekendir. Tüm şıkları mutlaka okuyun. Bazen ilk çık çeldirici olabilir. Zamandan 6-7 saniye daha çok kazanmak için alttaki şıkları okumaz bazen öğrenciler. Oysa hemen yapılan işaretlemelerde karşılaşılan paragrafla ilgili bir şıktır. Ancak diğer şıklar paragrafın konusunu, ana düşüncesini daha iyi anlatır. Siz hemen A'yı işaretlerseniz, sınavdan sonra voltanız için çok geç olur. Soruları yazara göre cevaplayın. Soruları kendinize göre değil, soruda sizden istenen şekilde yorumlayın. Paragraftaki düşünceye sahip olmayabilirsiniz. Ancak sizden istenen o paragrafta ne anlatıldığıdır. Bazen soruların cevabını şıklardan bile çıkarabileceğimizi düşünebiliriz. Ama soruda istenen yazar bu konuda ne diyor? Benim için elemanın kabuğu sağlıklıyken yazar yapılan testlere değindirdiği için sağlıksız bulabilir ve paragrafta bunun üzerinde durabilir. O yüzden yazarı iyi tanıyın. Uzun sorulardan korkmayın. Sorunun uzunluğu ile zorluğu çoğu zaman ters orantılıdır. Bir soru sayfanın tamamını kaptıyorsa o soru muhtemelen diğerlerine göre çok daha kolaydır. Uzun sorularda genellikle olay anlatılır ve olayları akılda tutmak daha kolay olduğu için soruyu daha kolay çözersiniz. Soruyu okurken işaretleyici kullanın. Bilmediğiniz kelimenin önemli olduğunu düşündüğünüz yerin, tarihlerin, özel isimlerin altını çizsiniz. Bu sizin beyninize kodlama yapmanızı sağlayacaktır. Yıldızlar en son çıkar. Bir paragrafın ana düşüncesi genellikle son cümlededir. İstisnay durumlar olabileceğini göz ardı etmeden paragrafın ilk cümleleri Yazarın tema edeneceği kısmı olabilecekken, an düşünceyi son cümlede arayın. Pratik yapın. Paragraf sorunu herkes çözebilir. Ama önemli olan sizden istenen sürede çözmenizdir. Bu yüzden pratik kazanıp hızlıca çözmek çok önemlidir. Pratik kazanmak için ise düzgün bir şekilde her gün soru çözmeniz gerekmektedir. Her gün en az 20-30 paragraf sorusu çözmek size hiç hata yapmadan ve çok hızlı okuyup anlayarak çözmenizi sağlayacaktır. Sonra dönün. Bu aşamaları yaptınız ve meddi anlamadıysanız diğer sorulara geçin. Paragrafın içinde kaybolmak size dakikalara neden olabilir. Zihniniz farklı soruları gördükten sonra rahatlayacaktır. Tekrardan dönüş yapmak soruyu anlamanızı artıracaktır. My Life Koçluk Merkezi iletişim numarası 0544 724 36 50